Ya ya ya ya sokak kondör. Kafamın içinde der ya yine mi düşünceler? Hey hevesin kırılacak ya sokak endişeler. Biz yürüyüz yolumuzu Bak geçiyor saniyeler Adımın geçtiği her yerde bir de çıkıyor hadiseler. Bulaşma bize sakına gelip sen de bulaşma. Sıkıntı çıkırursa sokak kondör yarışmam. Azilla İspah sakar bir ordu takım bizle yarışma. Yanında, kardeşlerim yanımda Tayfa cinayet Gelip şimdi bunu hesap et Birçok var bak hepsinde keramet Hip hop bize emanet sen yoluna devam et Biz anlımız ak gezerken onların hepsi celabet Bir kere de şansı bize verin bakalım Onların yaptığın on katını yaparım Parayı basıp da trendlerime akalım Hakkımız olmayan olmuş gibi yapılıp Çal keke çal hadi hakkın olmayanı al Söyle ne geçecek eline söylesene mal İlla illa kafam açılır illa Harakoçanı illa içilir bir reçina Töre yok onun torunu sorunu olup illa Zıbba nasıl çöp oğlum getirin kila Yine bir işler geride kalanı dişler Yine de karala iş ver paramı yiyemez yiğitler Ama ben karala karala yazıyorum bak havada karada eziyorum ha Bazen doymuyorum ve nirvananda bitiyorum Hedefe bakmadan da yoluma birçok adam koyuyorum Bunu Bana düşen kaba safi naz karavanan ama her gün benim fakat Duruldu kolum bizi kasmayın biraz bir durum Karışık durum verin sunumumuz öfke dolu Sonumuz karakolluk bulduğumuz para olur Sonuna 14 koyup başına da sokak koyup